Evet abi, dinliyor musun? Hı? Dinliyor ya... <gülüyor> musun? Yani... İlk soruyu bence senin sormaya ekliyorum ben. Tamam. Ee, bir gün daha beraberiz. Nasıl geçiyorsunuz? Hani nasıl olsun, keyifin? Haa... Fakat sana evet. Tamam, seninle sorun aldın mı şimdi? Tamam. Senin hayatın nasıl geçiyor? Maksimden memnun musunuz? Orada nasıl... Eee... Hayatını sürdürüyorsun Yani Çalışarak ve genellikle evde film tüleyerek ama dinlenmek demek daha doğru. yani <gülüyor> Hayaller büyük değil küçük benim için çünkü her basamakta e, Farklı bir küçük hayali gerçekleştiriyorum ki Büyük hayalleri obsesiflik yapıp Hiçbir yol katırtmenden takıntılar yüzünden zaman kaybı yaşamak istemiyorum. yani. Yani ben hiçbir zaman olmaz, değişmez, olmaz, olur demiyorum yani.